Referans gösterme sistemi e, Word'ün kendi özelliğinde var. Yalnız bununla ilgili daha gelişmiş örnekler var, programlar var. Bunlardan birisi Zotero. End, EndNote, Citavi gibi birçok program var. E, bu derste e, Word birlikte Zotero'yu nasıl kullanacaksınız? Orada nasıl e, taradığınız kaynakları Zotero kütüphanesine nasıl aktaracaksınız? Aktardığınız kaynakları Word'de nasıl kullanacaksınız bunları göstermeye çalışacağım. Dilerseniz başlayalım. Ekranımızı paylaştıralım. Evet. Öncelikle Zotero'yu bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Zotero'nun sayfasına gidiyoruz. Programı indirmeden önce Şurada öncelikle bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Çünkü Zotero programına senkronize etmemiz gerekiyor. Oturum bir hesap oluşturduktan sonra oturumu açıp o şekilde çalışırsanız Zotero'ya eklemiş olduğunuz kaynaklar aynı zamanda Zotero'nun bulutuna da kaydedilecektir. Dolayısıyla... Ne zaman nerede açarsanız açın. Sürekli kaynaklarınız güncel bir şekilde erişebileceksiniz. Öncelikle login butonundan eğer daha önce hesap oluşturduysanız açabilirsiniz. Şurada hiç hesabınız yoksa Register for a free account tıklayacaksınız. Buradan e-mailinizi yazacaksınız. Sonra tekrar e-mail'inizi onaylayacaksınız. Bir parola belirleyeceksiniz. Sonra robot değilim diyerek register yapıp üyeliğinizi oluşturacaksınız. Bir tane oluşturalım. Ben robot değilim diyelim. Passup'u buraya bir tane şifre oluşturalım. Altına tekrar aynı parolayı yazın. Register diyerek oluşturacağız. Daha önce hesabınız var diyor. Bir tane kullanacağı istiyor benden. Evet. Burada uygun olması gerekiyor. Evet. Sonra size bir tane mail mailinize bir mail gönderiyor. E Mail adresinizi açıp gelen linki tıklayarak hesabınızı aktif etmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra tekrar ana sayfaya dönelim. Ana sayfada sizi zaten indirme butonu karşılıyor. Download diyerek indirme sayfasını açıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi iki tane indirme yapmanız gerekiyor sol taraftaki Windows için Zotero 5.0 buna indirmeniz gerekiyor. Bir de kullandığınız tarayıcı hangisi ise Edge olabilir. Chrome olabilir. Internet Explorer. Buraya otomatik olarak gelecektir sağ tarafa. Bunun da eklentisini yüklememiz gerekiyor. Bunu yüklediğiniz zaman şu sık kullanılanlar çubuğuna bir tane eklentiyi buraya Ekleyecek. Niçin bunu yapıyoruz? Bunu internetten taradığımız kaynakları kütüphaneye kolay bir şekilde aktarmak için böyle bir eklenti gerekiyor. Gerek dergi olsun gerek kütüphanelerdeki kitaplar olsun. Bazı sayfalar Zotero linki veriyor. O linke tıkladığınız zaman orada e, bulduğunuz eseri otomatik olarak Zotero kütüphanenize atmış oluyorsunuz. Bu kurulumları tamamladığınızı varsayalım. Devam edelim mi yoksa yükleyen var mı? Sizin de eş zamanla gidebiliriz. Devam edelim ses gelmediğine göre. Zaten video kaydından daha sonra da takip edersiniz. Kurduğunuz zaman bilgisayarınıza Zotero gelecek. Onu açmanız gerekiyor Zotero'yu açtığınız zaman karşınıza bu şekilde bir pencere gelecek sağ üst köşede Zotero ile eşitleme linki var hiç hesap açmadıysanız Buradan giriş yapabilirsiniz. Az önce oluşturmuş olduğumuz Zotera hesabını buraya girmeniz gerekiyor. Girdiğiniz zaman buradan otomatik olarak güncelleyebilir. Gördüğünüz gibi burada sol tarafta klasörlerim var benim. Burada yapılmış çalışmalar var. Bu çalışmalarla ilgili ben kaynaklarımı klasör şeklinde toplamışım. Burası sizin kütüphaneniz, yani eserlerinizin, bilgilerinin bulunduğu kütüphane. Zotero, hem e, kitapların künyelerini kaydetmeye yarıyor ve aynı zamanda PDF dosyalarını da kaydediyor. Ancak PDF dosyalarını kaydetmenizi önermem. Çünkü bulutta sınırlı bir yer veriyor. Sürekli PDF dosyası attığınız zaman o e, bulutunuzdaki kota dolacağı için Zotero e, bulutunu daha fazla kullanamazsınız. O yüzden sadece künyelerini tutmaya çalışın. Buradan bağlantımızı yaptık, girişimizi yaptık. Daha sonra buraya bir klasör oluşturalım. Örneğin bir çalışma yapalım. Diyelim virüs ve din ilişkisi diye bir çalışma yapıyorum diyelim bir tane klasör oluşturdum buraya gördüğünüz gibi artık buraya yeni bir kaynak ekleyeceğim zaman şuradaki araçları kullanıyorum gördüğünüz gibi ilk başta burada yeşil bir artı var ona tıkladığınız zaman Buraya ekleyeceğiniz kaynak nedir? Ansiklopedi maddesi, dergi makalesi, kitap, kitap bölümü, konferans bildirisi gibi size birçok alternatif sunuyor. Yani çalışmanızda kullanacağınız kaynak nasıl bir türe sahipse buraya eklemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi eğer burada analisti de yoksa diğer türlere tıkladığınız zaman burada daha fazla türü görebilirsiniz. Buradan herhangi birini seçiyorsunuz. Diyelim bir kitap seçeceksiniz. Kitabı kitapla ilgili bir kayıt gireceğiniz zaman burada kitaba ait bilgiler var. Buraya kitapla ilgili bilgileri girebilirsiniz. Mesela ne olsun bir kitap ismi buraya girebilirsiniz. Evet, buraya kitabın adını yazıyorsunuz. Şuradan hemen bir kitap bulalım. Sizin de mesela Kelam Tarihi diye bir kitap olsun. Kitap yurdundan bir kitap. Gördüğünüz gibi bir kitap. Bunun bilgilerine girelim. Selam tarihi ve ekolleri. Kitabın adı bu. Yazar kim? Yazar Mehmet Evkuran. Evet sonra ne ister? Baskı yeri. Baskı yeri İlay yayınları. Yayın yeri Ankara. Baskı yerini yazmayalım yayınca yazalım. Tarih ne zaman? Tarihi de 2019 olsun. Bitti. Bu kadar. Yazdığımız zaman bu eseri artık buraya kaydetmiş olduk. Elle kayıt türü buradan gördüğünüz gibi yeşil e, bu tıklıyoruz gireceğimiz kaynak hangisi hangisi ise onu seçiyoruz dergimi kitap maskbel maddesini yoksa tebliğ mi e, bunu buradan seçiyoruz seçtikten sonra buraya bilgilerini yazıyoruz başlığını yazarını Eğer iki tane yazar varsa buraya bir yazar yazdıktan sonra Buraya artı geliyor gördüğünüz gibi, artıya tıklayarak buraya bir yazar daha yazabilirsiniz. Örneğin yani kitap çevir çevirmenlerini nasıl ekliyoruz acaba? Duyamadım bir daha alayım. Kitap çevirmenlerini Evet şimdi onu, onu göstereceğim. O, tam da e, insan lafının üstüne gelirmiştirler. Şimdi e, diyelim bir kitap var. Kitap editöryel bir çalışma. Bir editör var. Diyelim e, Kelam Tarihi ve Ekolleri olsun. Şimdi bu editöryel bir çalışma. E, burada benim yazdığım da bir bölüm var. İsmail Bulut. Daha önce yazmış olduğunuz şeyler hemen buraya geliyor gördüğünüz gibi. Ben yazarım. Mehmet Dev Kur'an ise nedir? Editör. O yüzden şu yazarın Solundaki üçgene tıkladığınız zaman şurada gördüğünüz gibi çevirmen editör seçenekleri geliyor. Yaptığınız zaman gördüğünüz gibi editör Mehmet Kur'an yazar İsmail Burut. Eğer bir yazar daha varsa ve bu da çevirmense o zaman bunu çevirmen olarak yazabilirsiniz. Mesela kim olsun? Abdullah Demir olsun. Bu şekilde kitabın bilgilerini girmiş olduk gördüğünüz gibi. Eğer ciltli bir kitapsa buraya cilt numarasını giriyorsunuz, ee, ISBN'sini girebilirsiniz. Eğer in PDF internette online yayınla, yayınlanmış e-kitapsa, e-booksa buradan URL'sini girebilirsiniz. Ee, kütüphane, kütüphane katalog numarası varsa, Telif varsa, ilaveleri varsa buraya diğer bilgilerini girebilirsiniz. Evet, eserleri bu şekilde kaydetmiş olduk. Hocam şey, ben de şey soracaktım, bu sempozyum bildirisini için ben özel bir başlık göremedim ama onu konferans bildirisi olarak geçen kaydettim. O şekilde olur mu? Evet, şurada konferans bildirisi evet doğru yapmışsın. Yani buradan sempozyum mı? için ayrı bir şey gerek yok, hoş oradan olabilir. Konferans sempozyum aynı şey zaten, buradan girebilirsiniz. Tamam hocam, sağ olun. Doğru, doğru girmişsin. Eğer... <gülüyor> Gazete makalesi, dergi makalesi ise buradan. Haritayı kullanıyorsanız dava, döküman, e-posta, el yazması, gördüğünüz gibi film her türden kayıt var burada. Bunları buradan girebiliyorsunuz. Te tez bile var burada gördüğünüz gibi. Eğer tez girecekseniz buradan tezi seçiyorsunuz ve tezin e, bilgilerini buradan giriyorsunuz. Kayıtları bu şekilde elle yapıyorsunuz. Tabii. Ee, bir de internet sayfasından kayıt girme var. Şimdi onu göstereyim. Eğer böyle elle girmeye üşeniyorsanız, daha kolay olsun diyorsanız size daha pratik bir yol göstereyim. İSAM'a gidin. İSAM Orta Reis, biliyorsunuz büyük ihtimalle. Şurada kütüphane katalog tarama var. Buradan eser adını yazın. Bakalım bizim kitap var mı? Kelam. Tarihi ve ekolleri arayalım. Henüz kütüphaneye ulaşmamış. Kelam tarihi ile ilgili bir kitap var mı? Burada gördüğünüz gibi kelam tarihi ile ilgili kitaplar var. Mesela şu kitabı kullanacaksınız değil mi? Kelam tarihi Şerafettin Gölcük kitabı. Detaya girdiğiniz zaman hemen şuraya Zotero linki geliyor. Tıkladığınız zaman... Gördüğünüz gibi ama Zotero'nuz açık olacak. Ve Zotero eklentisini mutlaka buraya az önce şuradaki e, eklentiyi mutlaka yüklemeniz gerekiyor. Evet Zotero'ya tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bize ne, nereye kaydedeyim diye soruyor. Şurada görmüş olduğunuz klasörler var. Bu klasörler. Şurada oluşturulmuş olan klasörler otomatik olarak görüyor. Çünkü ne yaptık? Zotero'dan bağlantı yaptığımız için e, bu bağlantı aynı zamanda şu eklentiyle iletişime geçiyor. Ve burada yapacağınız işlemlerde kaydettiğiniz zaman sizin Zotero kütüphanenize kaydetmiş oluyor. Tıkladığınız zaman buradan klasörü seçiyorsunuz. Bu kadar. Direkt buraya kaydetti. Bakın. Şurada gölcük diye geldi. Bütün bilgiler otomatik olarak girilmiş gördüğünüz gibi. Bir tane daha yapalım. Bulalım. <gülüyor> Türkiye kütüphaneleri diyor mesela. Ee, ne olsun mesela. Virüsle ilgili ne varmış mesela bizim. Virüsle ilgili bir şey yokmuş. Hastalık diyelim. Evet, hastalıklarla ilgili gördüğünüz gibi e, varmış kitaplar diyelim. Taun ve Seriye hastalıklara dair hadis tercimeleriymiş. Bu kitabı kaydetmek istiyorum. Ama bu Türkiye kütüphanelerinde yokmuş. Sadece İslam kütüphanesinde zoteroidlentisini koymuşlar. Buradan arayalım. Evet hastalık buradan bakıyorum. Mesela şu bulaşıcı hastalıklar kitabını kullanmak istiyorum. Detaya giriyorum. Zotero'ya tıklıyorum. Burada geldi gördüğünüz gibi. Şuradan klasörü değiştirmediğiniz sürece bunu otomatik olarak Zotero'daki seçili olan klasörü atacaktır. Gördüğünüz gibi bulaşıcı hastalıklar. Harun Brown diye kaydetmiş. Gördüğünüz gibi burada bir yıldız yanlışlıkla yıldız gelmiş. Bu bilgileri mutlaka kontrol edin. Burada bilgiler nasılsa hem şeye e, dipnotlara hem de kaynatçıya olduğu gibi girer. Evet bunu da kaydettik. Bir de dergi nasıl kaydediliyor onu göstereyim size. Şuradan gidelim. Bizim dergiden. Evet, şu bizim dergimiz. Buradan bir arama yaptınız diyelim. 2019'un 36. sayısını bir makaleyi açalım. Diyelim mesela şu bunu kullanmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar makaleyi inceliyorum. Sonra şurada en üstte Zotero linki var gördüğünüz gibi. Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak açıldı. Ve buraya kaydetti. Gördüğünüz gibi kaydettiğiniz eserlere ilişkin Türlerine göre simgeleri de, ikonları da burada gördüğünüz gibi değişiyor. E, makaleler için, böyle bir simge, kitaplar için böyle bir simge kullanılmış oluyor. Bu şekilde e, kütüphanenizi oluşturdunuz. Bir de şunu da söyleyeyim: Kütüphanenizde hangi klasörü oluşturursanız oluşturun fark etmez. Word'e e, atıf yapacağınız zaman, dipnot ekleyeceğiniz zaman bütün klasörlerdeki eserleri görür. Buradaki klasörleştirme mantığı sadece kaynakları belli bir grupta toplamak için klasör oluşturduk. Yani hangi kitapta, hangi çalışmamda ben hangi kaynakları kullanmışım bunu görüyoruz. Şimdi kaynakları bu şekilde ekledik. Şimdi biz biliyorsunuz İsnat diye Türkiye'de geliştirilmiş bir sistem var. Ee, bildiğiniz gibi atıf sistemleri var. Dünyada binden fazla atıf sistemi var. Ve bu atıf sistemlerinin tamamı Batı ve Amerika kökenli. Ee, Müslüman dünyaya ya da doğuya ait diyelim sadece bir tane geliştirilmiş atıf sistemi var. O da Türkiye'de Cumhuriyet Üniversitesi tarafından geliştirilen isnat atıf sistemi var. Dolayısıyla biz mesela dergide onu kullanıyoruz. Dergimizde e, ...isnal atıf sistemini kullanıyoruz. Dolayısıyla... ...biz referans göstereceğimiz zaman... ...dipnot göstereceğimiz zaman... ...yani şurada... ...diyelim şurada bir örnek tez var. Şurada gö görmüş olduğunuz bir atıf sistemi var. Bu atıf sistemi şu manaya geliyor. Ad, soyad nasıl olacak? Eser ismi nasıl yazılacak? E, sonra... E, ...yayınlandığı yer... Yayın evi, yayın yılı hangi sıraya göre verilecek? Bunlar atı sistemlerine göre değişen hususlardır. Dolayısıyla İsnad'da kendine özgü bir dizayni düzeni vardır. Biz İsnad'ı, Apay'ı ya da Chicago gibi çok kullanılan bir referans sistemini baştan tercih etmemiz gerekiyor ki buna göre hem Zotero'da ya da Word'de buna ilişkin sistemi kullanmış olalım. Dolayısıyla Zotero'da Zotero'da isnat atıf sistemi ilk kurduğunuz zaman gelmiyor. Onu sonradan eklemeniz gerekiyor. O yüzden de bu eklenti de isnat'ın sitesinden eklemeniz gerekiyor. Isnat atıf sistemine giriyorsunuz. Ana sayfaya tıkladığınız zaman Burada e, şablonlardaydı herhalde. Şablonlara tıklıyorsunuz. Şurada yazılım şablonları var. Endnote, Zotero, Mendeley, Stavi diye. Zotero'ya giriyorsunuz. Ve şu dosyayı indiriyorsunuz. İndirelim. İndirdiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi Isnad'ın ikinci versiyonu ve burada da kılavuzlarını bize göstermiştir. Şu üç tane dosyayı, isnat, edisyon eserler, metin içi, dipnotluyu çift tıklayarak çalıştırıyorsunuz. Çift tıklayarak çalıştırdığınız zaman Isnat'ın sistemini otomatik olarak hem metin içi hem de dipnotlusunu Zotero'ya eklemiş oluyor. Tekrar göstereyim bunu bir kez daha. İsnada girdiğiniz zaman isnat sistemi org adresine girdiğiniz zaman orada indirmeler, yazılım şablonları, Zotero 2. edisyon. Çünkü 1. edisyon eskide kaldı. Yenisini çıkardılar. Buradan dosyayı indiriyoruz. İndirdikten sonra şu 3 pdf haricindeki 3 dosyayı çift tıklayarak çalıştırdığımız zaman Zotero'ya eklenmiş oluyor. Gelelim şu anda altyapı hazırlıklarını tamamladık, bitirdik. Artık çalışmalarımızda kullanabiliriz. Örneğin şöyle bir şey yazdık. Şimdi biz ne yapacağız? Referans göstereceğiz, dipnot göstereceğiz. Zotero'yu bilgisayarınıza kurduğunuz zaman Word'e otomatik olarak Zotero diye bir menü açacaktır. İlk önce döküman ayarlarından atıf sistemimizin hangisi olduğunu burada belirlememiz gerekiyor. Mesela Isnat Atıf Sistemi 2. Edisyon. Az önce isnat sitesine girmiştik. Orada gösterdiğim üç tane dosyayı yüklemiştik. İşte onlar buraya isnat sistemini getirdiler. Yoksa kurduğunuz zaman Zotero'yu isnat sayfasından eklentileri çalıştırmazsanız bu listede isnadı göremezsiniz. Diğerleri hazır olarak geliyor. Ancak isnat gelmiyor. Dolayısıyla isnadı bu listeye getirebilmeniz için sayfasından yüklemeniz gerekiyor. Burada <gülüyor> dipnotlu olanı seçtik. Tamam diyoruz. Okey dedik. Artık kullanabiliriz. Şimdi buraya tıklayalım. Buraya dipnot vereceğiz. Ekran görüntüsü gitti, Hemen açalım. Kübra iyi ki varsın. Ben hiç fark etmedim. Evet. Şeymanur Kayacan da gelmiş. Evet, şimdi e, altyapımızı oluşturduk, İsnad'ı seçtik, bir de şu da var arkadaşlar, <gülüyor> Diyelim İsnad'da yazdınız, Zotero'da çalışmanızı bitirdiniz, bir yere göndereceksiniz, orada kurallar değişti, tezi teslim edeceksiniz. Tez şey, enstitü yönetimi karar aldı. Dedi ki artık isnadı kullanmıyoruz. APA'yı kullanacağız. Ya da Şikago'yu kullanacağız. Şimdi bütün çalışmanızdaki dipnotları tek tek girip değiştirmek sizin, sizin günlerinizi alır. Eğer bunu Zotero'da yapmışsanız buradan ayarlara girip isnat yerine APA'yı ya da ne bileyim Şikago'yu seçtiğiniz zaman otomatik olarak bütün dipnotlarınızı ve kaynakçısını kendisi günceller. Sizin ekstra tek tek girip güncellemenize gerek kalmaz. O yüzden Zotero bu anlamda çok güzel bir e, destek sunmuş oluyor. Şuradan göremiyorum. Tekrar paylaşımı kapadı açacağım. Tam, tamam butonun üzerine geldiği için göremedim. Tekrar paylaştıralım. Evet. Şimdi artık referans gösterebiliriz. Nereye dipnot verecekseniz imleci oraya tıklıyorsunuz. Et dediğiniz zaman şöyle küçük bir pencere açılıyor. Buraya eseri ya da yazarı yazabilirsiniz. Mesela bulut yazalım. Burada gördüğünüz gibi bulutla ilgili kaç tane kütüphanenizde eser varsa bunlar geliyor gördüğünüz gibi. Diyelim şöyle bir makale var. Ondan atıf göstereceksiniz. Seçiyorsunuz. Seçtikten sonra sayfa numarasını yazıyorsunuz. Enter dediğiniz zaman otomatik olarak buraya ekledi. Bakın. İsmail Bulut ve buraya e eklemiş oldu. Diyelim aynı atıfa bir atıf daha yapalım. Tekrar et diyelim. Buraya da ev kuran diyelim mesela. Gelecek mi? Geldi bakın. Ev kuran geldi. Bunun kaçıncı sayfası olsun? 90 olsun. Bir başka aynı atı şeye, dipnota Birkaç tane farklı eseri ekleyeceksiniz diyelim. Mesela Yavuz diyelim. Şöyle bir e, ansiklopedi maddesi ekleyeceksiniz. Buna da sayfa verebilirsiniz. Buraya istediğiniz kadar e, yan yana şeyler ekleyebilirsiniz. Buna ekledik. Enter dediğiniz zaman bakın peş peşe kaynakları ekledi. Bakın şurada çeviren Abdullah Demir diye kaynağımızı yanlış yazdık. Aslında böyle bir isim yok. Onu örnek olsun diye girmiştik. Buraya geçmiş. Bunun düzeltmesini nasıl yapacağız? Eğer buraya girip silerseniz Zoteronuz, Zotero sistemi bozulur. Bunu normal Word dipnotu olarak görür. Dolayısıyla güncellediğiniz zaman bunu güncelleyemezsiniz. Aynı zamanda kaynakçıya da bunu etki ekleyemezsiniz. O yüzden eğer burada yazım hataları, bilgi hataları varsa mutlaka ama mutlaka Zotero'ya gidip asıl kaynağından bunları değiştirmeniz gerekiyor. Şu klasördeydi. Evet... Burada değildi. Neredeydi? Virüs din ilişkisiydi değil mi? Şuradaydı. Kelam tarihi ve ekolleriydi değil mi? Bakın şurada Abdullah Demir. Hemen ne yapıyoruz? Bunu buradan kaldırıyoruz. Kaldırdığımız zaman Word'e geliyoruz. Şurada Refresh yaptığımız zaman otomatikten bakın buradan Abdullah Demir'i silmiş o sildi. Yani düzeltmeleri mutlaka buradan değil, Kaynağına gidip asıl yeri neredeyse buradan yapmanız gerekiyor. Düzeltmeleri, kaynakla ilgili düzeltmeleri. Word'de metin üzerinde, Zotero'da eklediğiniz kaynaklar üzerinde ne da ne de dipnotta asla düzeltme yapmayın. Ya, Yanlış ya, yazılmış. Bu Yanlış. Aktarm, aktaran kişiyi ekliyoruz ya daha doğrusu. Ee, biz e, atıfın atık yapacağımız kaynağın direkt değil, biz başkasından atıf yaptık. Kesin biliyor musun hocam? Evet. Ee, hocam, e, biz e, mesela Abdullah Demir'in e, kitabından bir atıf yapacağız. Ama o Freud'dan bir atıf yapmış. Ben o Freud'un kaynağına ulaşamadım. Atıfa Abdullah Demir'den aktaran diye kaydedeceğim. Aktaran severim. diye. Evet güzel bir soru. Onu hiç yapmadım. Yani şimdi Zotero'da çok iyi olduğumu söylemiyorum. Baştan bunu söyleyeyim. Sadece kullandığım tecrübelerim kadar biliyorum. Zotero ile ilgili. Yani bu soruyu cevaplayamayacağım. Gene de senin için bir bakayım. Bakınız diyebilirsin şuradan. Anladım hocam. Hiç Hakkınız ederim. diyebiliriz. Bu şekilde evet. güncelleyebilirsin. Anladım. Anladım. Aktaranı şimdi bir hatırlamıyorum. Onu söyleyeyim. Şu başta aktaran diye ifadesi geçiyor değil mi? Evet hocam. Ulaşamadığın, ulaşamadığınız evet. eserlere AKT diye de bir nota düşüyorduk not, ama ben Hı. de bilemediğim bir şey sorayım. Doğru, evet. Yani onun bir şeyi vardır. Ee, bir dahaki şeye bakıp size yardımcı olmaya çalışırım. Ol. Evet. Şimdi e, gördüğünüz gibi bir de şeyler var. Mesela Birden de ne yapalım? Hadis ekleyelim. Hadislerde biliyorsunuz bölümler var. Onlar nasıl ekleniyor? Onu göstereyim size. Yine et diyoruz. Buradan müsnet var mıydı acaba burada? Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi var. Ancak bu komple bir eser. Bunun içinde bölümler var. Hadislerde bildiğiniz gibi bir ı iman ya da akaid ne bileyim gibi bölümler var. Onlar da veriliyor. Buna tıklıyorsunuz. Şurada sayfa yerine şurada bölüm, kısım bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Bölüm ya da kısım diyebilirsiniz. Buraya da bölümün adını yazarsınız. Mesela iman bölümü olsun. Enter dediğiniz zaman buraya ekleyecektir. Şurada gördüğünüz gibi iman bölüm iman diye şeklinde geldi. Bunun düzeltmesini mutlaka üzerinde tıkladıktan sonra bu dipnot üzerinde bir düzenleme yapacaksanız yanlış dipnot vermiş olabilirsiniz. Yeni bir dipnot daha buraya ekleye, ekleyebilirsiniz. Burada dipnotlardan seçtiğiniz zaman şu gri renkte olacak gördüğünüz gibi. Buraya tıkladığınız zaman yazmış olduğunuz göstermiş olduğunuz dipnot buraya gelir. Çift tıklayarak buradan şeyleri değiştirebilirsiniz. Bilgilerini değiştirebilirsiniz. Buradan sayı, sayfa şeklinde değiştirebilirsiniz. Satır, paragraf, bakınız, cilt, ayet gibi yerler verebilirsiniz buradan. Daha sonra bu oluşturmuş olduğunuz e, kaynakçayı ekleyebilirsiniz. Diyelim şuraya da bir çalışmanızın sonuna kaynakçı ekleyeceksiniz. Onun için yine Word'teki Zotero sekmesine tıklıyorsunuz. Önce bir refresh yapın. Refresh yaptıktan sonra add bibliografi diyorsunuz. Sonra buraya kaynakçayı otomatik olarak ekliyor. Gördüğünüz gibi. Buraya ekledikten sonra artık buraya bir başlık ekleyebilirsiniz. Kaynakça deyip bu kaynakça yazısını da büyütüp şekillendirebilirsiniz. Bu e, eklediğiniz Bibliografya'yı yani kaynakçayı e, buradan fontunu değiştirmeniz, büyüklüğünü ayarlamanız, e, Düzende yani Zotero e, tarafında herhangi bir değişiklik olarak algılanmaz. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sadece silme ve düzeltmeleri yaptığınız zaman bunu artık Zotero kendisinden saymaz. O yüzden şekilsel olarak e, şekillendirebilirsiniz, fontunu, büyüklüğünü, karakterini, e, paragraf düzenini yapabilirsiniz. Ancak silme ve ekleme yaptığınız zaman Zotero e, mantığından çıktığından dolayı onu güncelleyemezsiniz. Ve kaynakçada da eğer DeepNote da yapmışsınız, kaynakçada da gösteremezsiniz. Şimdi aslında bunu gösterdikten sonra artık Word'de de yine e, dipnot gösterme sistemi var. E, ancak Zotero e, Word'le kıyaslandığı zaman e, Zotero Mercedes araba ise Word e, Şahin gibi bir araba kalır yanında. Yani öyle o kadar farklılık var. O yüzden Zotero'yu mutlaka ama mutlaka kullanın. Kullandıkça kendinizi geliştirirsiniz. Bununla ilgili çok sayıda site var. Youtube sayfaları var. Ee, buradan da kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben bile bazen takıldığım yerlerde o videoyu çeken... Hocalara mesaj atıyorum veya o, o videoları izleyerek e, bilmediğim şeyleri öğrene, öğreniyorum. Burada size bazı sayfaların <gülüyor> adreslerini vereyim. Şuradan size mesaj bölümünden atayım size. Nereden atıyorduk? Buradan chatten. Size atıyorum. Bu sayfaları alıp izleyebilirsiniz. Bunlardan birisi de İsnad'ın sayfasında da var. Şurada Akademi TV'de Zotero ile ilgili videolar var. Buradan da görebilirsiniz. Hatta diğer sita eğitimi var. Gördüğünüz gibi. Endnot eğitimi var. Bunlar da yine ee, şeyler. Şurada Zotero eğitimi var. Ömer Sabuncu çekmiş bunu bir kere mesela. Yine e, Temel İslam bilimlerinde e, çalışıyorsanız mutlaka Şamile programını da öğrenin. Burada bizim hocamız Osman Aydın çekmiş bunu da. Gördüğünüz gibi bunları kullanabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi Word'taki dipnot gösterme sistemini de... E, Sizeye tanıtarak dersimizi tamamlamış olalım. Word'deki dipnotları da yine başvurular kısmından yapıyoruz. Başvurularda şurada görmüş olduğunuz bu bölümü kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi ben bir de yukarıya dipnot ekleme şeyi kullanmışım. Sürekli burayı kullanıyorsanız tekrar buraya gel. Buradan buraya gel zaman aldığı için ben buraya en çok kullandığım şeyleri buraya ekleyebiliyorum. Bunu nasıl eklediğimi de göstereyim. Şurada sağ tarafta üçgene tıkladığınız zaman diğer komutlara geliyorsunuz. Dipnotlar neredeydi? Başvurular kısmındaydı. Buradan... Popüler komutlarda bulamamışsanız şurada başvurular sekmesini açın. Şurada görmüş olduğunuz gibi dipnot seçenekleri var. Bunu ekleyebilirsiniz. Nereye ekleyeceksiniz? Ee, şurada otomatik kaydet. Yeni dosya, dipnot. Hızlı yazdır gibi şu seçenekler var ya olduğu yere. Ekle dediğiniz zaman otomatik buraya gelecek. Geldiği zaman da buraya eklenmiş olacak. Eğer burada göremiyorsanız şurada tiki yoktur. Buna tik attığınız zaman buraya gelecektir. Mesela açtık. Tıkladığınız zaman buraya gelmiş oluyor. Bir dipnot ekleyeceğiniz zaman imleci nereye ekleyeceksiniz oraya tıklıyorsunuz. Daha sonra dipnot dediğiniz zaman otomatik buraya geliyor. Sonra elle bunu dolduruyorsunuz. Zotero'nun kolaylığı gibi aslında Word'un de kendine özgü bir dipnot sistemi dipnot koyma yerleştirme sistemi var. O da alıntılar ve kaynakça bölümünde. Öncelikle şuradan kaynakları yönet diyerek buraya kaynakları eklemeniz gerekiyor. Şurada yeni diyerek burada Aynı Zotero'da olduğu gibi kitap, kitap bölümü, dergi makalesi, konferans bildirisi, rapor gibi birçok çeşit var gördüğünüz gibi. Bunları seçiyorsunuz, sonra yazarını yazıyorsunuz, başlığını, yılını, şehrini, yayıncısını yazdıktan sonra bir tane doldurayım sizin için. Bulut. Yıl 2016 olsun. Şehir Ankara Yayıncı Berikan. Bu şekilde e, kaydettik. Gördüğünüz gibi kaynatacağım. Hazır. Yalnız bunu e, Chicago'da gösteremiyorsunuz. Şurada APA sistemi Burada da yine aynı şekilde hangisini kullanıyorsanız MLA, APA, Chicago oradan seçmeniz gerekiyor. Daha sonra alıntı ekle dediğiniz zaman eklediğiniz bütün kaynaklar şur şuraya liste halinde gelir. Tıkladığınız zaman buraya e eklemiş oluyor. Yine bunu değiştirdiğiniz zaman metin içi bunları değiştirebiliyor. Ama dediğim gibi bu Word'ün ki Zotero'ya göre çok ilkel kalıyor. Bazı hatalar da yapabiliyor. O yüzden Word'ün bu otomatik kaynakça gösterme sistemini e, mümkün olduğunca kullanmayın. E, Zotero'yu öğrenin. Orada kendinizi geliştirin. Ve böylelikle daha iyi bir referans sistemi oluşturmuş olursunuz. Evet arkadaşlar bu Zotero ile ilgili, dipnot göstermeyle ilgili söyleyeceğiniz, soracağınız bir şey varsa onları sorabilirsiniz. Son olarak şunu da söyleyeyim öyle sorularınıza geçeyim. Aynı Zotero'da olduğu gibi çalışmanızı bitirdikten sonra şurada kaynakça kısmı var. Kaynakçayı da buradan kaynakça stilini seçerek otomatik olarak eklediğiniz kaynakları buraya kaynakçı olarak ekleyebiliyorsunuz. Evet şimdi sorulara geçebiliriz. Hocam, Zotero'da mesela bir makaleye ikinci defa kaynak vermek istediğimiz zaman o gerekli düzenlemeyi yapıyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Hemen gösterelim. Nerede gösterdik? Mesela diyelim şurada. Bu sayfada gösterelim. Zotero'ya geçelim. Alıntı ekleyelim. Mesela benim makale vardı. Onu gösterelim. Kader engellilik ilişkisine kelami bir yaklaşım dedik. Sayfayı atıyorum. 30 olsun. Gördüğün gibi buraya otu otomatik olarak attı. Gördüğün gibi buraya kısaltılmış şekliyle verdi. Niçin? Daha önce ne yapmıştık? Bunu referans olarak göstermiştik değil mi? İkincisini gördüğün gibi otomatik olarak vermiş oldu salt. Burada bakın tekrar e, aşinalık olsun diye. Burada kelime yanlış yazılmış gördüğünüz gibi. İlişkisi ne? Ne kelimesi eksik. Bunun için ne yapıyorum? Gidiyorum Zotero'ya. Evet. Burada bakın. ilişkisi buraya bir tane ne ekliyorum. Sonra Word'e geliyorum. Şuradan refresh yaptığım zaman bakın burayı da düzeltmiş oldu. Evet. Var mı başka sorusu olan? E, hocam şöyle bir şey sormak istiyorum. Bazı dergiler isnatı kullanmıyor. Hı -hı. E, kendilerine göre has, e, kuralları oluyor. Onun için acaba nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Zoteri, zoteri kullanıp İsnat'a göre sonradan mı düzenlemek gerekiyor? Aslında çok farkı yok ama işte noktası virgülü falan farklı oluyor. Çok güzel. Diyelim biz bunu Zotero'ya göre, şey, isnada göre hazırladık. E, dergiler mutlaka bir tane şey seçerler arkadaşlar unutmayın. Kendilerine özgü bir alıntı sistemi kullanmazlar. Mutlaka ya APA derler ya MLA derler ya Chicago derler. Mutlaka bir standart olabilmesi için bir sistem benimsemiş olurlar. Dolayısıyla Zotero'yu kullanacaksanız bu standart yapılardan birisinin olması gerekiyor. Yoksa diyelim ben Bulut diye bir dergi çıkarıyorum. Kendime özgü bir atı sistemi standartı getirdim. Bunu Zotero'da uygulama şansımız yok. Çünkü şurada göstermiştim ayarlara girdiğimiz zaman şuradaki listedekilerden birisini ancak Zotero uygulayabilir. Bunun dışında kendimize özgü bir şey yapamayız. Şurada gördüğünüz gibi yapamayız. Ancak ne yaparlar? Onlar eksitil e, geliştirirlerse, ismat gibi ve buna Zotero'ya uygulayan bir eklenti oluştururlarsa ancak ben burayı ekleyip Zotero'yu kullanabilirim. Eğer Dediğin gibi bir dergi var ve Zotero'nun listesinde onun kullandığı, isnat şeyi, kullandığı sistem yoksa Zotero'yu kullanamazsınız o zaman. Kullanmanızın bir anlamı olmaz. Sadece ne yaparsınız? Zotero'da herhangi bir sisteme en yakın olan sistemi kullanırsınız. Kullandıktan sonra dipnotlara girerek tek tek düzeltirsiniz. Şeyler varsa, farklılıklar varsa. Yine diyelim eğer bir sistem kullandınız. Diyelim isnadatıf sistemini buradan kullandınız. Dipnotlu metin içine geçtiniz. Diyelim. Metin içine geçebilirsiniz. Okey dediğiniz zaman zaten sizin bakın şuraya metin içini otomatik olarak dönüştürdü. Dipnot'taydı. Alttaydı. Bunu metin içine dönüştürdü. Yine buradan şeye geçelim. Mesela Chicago'ya 17. Edition'a geçelim. Full Note diyor. Şuradan geçemiyoruz. Tam şeye denk geliyor şuraya. Mesela Chicago'ya geçtik. geçemiyoruz çünkü şey geliyor önüne ha şuradan OK dedim şu anda güncelliyor. bakın Chicago'ya geçti otomatik olarak Chicago'ya geçti yani bu kullanılmış olan sistemlerde geçiş yapabilirsiniz ama bu listede hiçbir bahsettiğiniz sistem yoksa onun için Zotero kullanamazsınız. Word'u kullanmanız lazım ya da başka EndNote gibi sistemler de aynı şekilde kullanacağından dolayı bu otomatik referans gösterme uygulamalarını kullanamazsınız. Kaldı ki bizim alanda özellikle ilahiyat alanda dergilerin %80'i isnada geçmiş durumda. Onları kullanıyorlar. Bir birlik sağlanmaya e, tamamen e, bir birlik haline gelmesi an meselesi. Büyük oranda da dergiler geçiyor. Var mı başka sorusu olan? Hocam, Hocam ben bir bu... şey daha soracaktım ama. Evet. E, bu makale ve kitap atıflarında sayfa sayısıyla ilgili bir kural var mı? Yoksa yine yazım kılavuzlarına göre mi hareket ediyorsunuz? dergilerin sayfa sınırlaması var mesela bizim dergide 9000 kelime kaynakça, öz her şey dahil 9000 kelime bildiğim kadarıyla en fazla 30 sayfa diyebiliyorum dergiler şimdi sayfa sayısının çok fazla olmasının çok sakıncaları var birincisi hakemler zaten bunu ciddi manada eleştiriyor ve sayfa sayısını düşürüyor İkincisi dizgi yapmada ciddi manada meşgul ediyor. Üçüncüsü basılıyorsa basın, basın maliyetlerini de fazlalaştırıyor. Bence bunlardan da daha önemlisi yani bir konu e, ne kadar öz anlatılırsa o makale daha nitelikli olur diye düşünüyorum. Çünkü sayfa sayısı arttıkça bir makalede konuda da dağılma oluyor. Yani ben bu söylediğim tamamen akademik kaygılarla tecrübelerimle söylüyorum bunu. O yüzden makaleyi kısa tutmak fayda var. Geçenlerde bir yerde okumuştum. Hatta makalenin kendisini de gördüm. Dünyanın en çok atıf alan makalelerinden birisiydi ve şu kadardı. iki paragraf veya üç paragraflık bir makaleydi. Ve dünyanın en çok atıf alan makalesi. Yani en çok okunması, çok değerli olması ve çok sayfalı olması anlamına gelmiyor. Yani bir akademik çalışmada mutlaka amaç nedir? Yani bu makaleyi, bu çalışmayı niçin yapıyorsun? Bu çok önemli. İkincisi, bu yaptığın çalışma hangi alanda yapıyorsan bu alana ne katacak? Üçüncüsü, alandaki diğer çalışmalardan farkı ne? Özgünlüğü ne? Dördüncüsü, bunu yaparken hangi yöntemi, hangi yolu izledin? Ve beşincisi bu çalışmanın sonunda hangi sonuca ulaştın? Bu beş temel üzerine makaleyi kurgulamak gerekiyor ki özü, özü de bu çerçevede oluşturmak gerekiyor. Özde mutlaka bunlara değinmek gerekiyor. Sonra makalenin kendisinde de özde belirtilen bu iskelete göre çalışmanın oturtulması e, dizayn edilmesi, şekillendirilmesi gerekiyor. Biz e, dergimize e, sayfasına girerseniz orada bir makalede bulunması gereken niteliklere ilişkin ayrıntıları veriyoruz. Ve yazarlara diyoruz ki bunları önce bir e, bu kriterlere göre çalışmalarınızı gözden geçirin, öyle gönderin. Çünkü biz... E, Yayın kurulu değerlendirmesi olsun, hakem değerlendirme formlarını, kriterlerini bunlara göre şekillendiriyoruz, yapıyoruz. Bunlar aynı zamanda bilimsel araştırma teknikleri açısından vazgeçilmez unsurlardır. İster tez olsun, ister makale, ister kitap, ne ister tebliğ olsun, ne olursa olsun. Bunlar olmazsa olmaz bir çalışmada, akademik çalışmada bulunması gereken temel kriterler. Evet. Anladım hocam, teşekkür ederim. Ee, peki hocam, atık da yani metinçi veya dipnot olsun fark etmez. Makalede sayfa sayısı belirtmemize gerek yok, hani atık yaptığımız makalede sayfa sayısı belirtmemize gerek yok. Kitapta belirtmemiz gerekiyor gibi bazı bilgiler duyuyoruz. Daha doğru acaba? Kitapta kesinlikle sayfa sayısı belirtilmez. Sayfa sayısı makalelerde belirtilir. 30 sayfalık bir makale ise ya da 25, 15 kaçsa onun sayfa sayıları belirtilebilir. Anladım, Bakın şurada sayfa hangi sayfa aralığında geçmiş, cilt numarası, sayı numarası, tarihi ve sayfa numara sayfa aralığı verilmiş. 20 ile 51. sayfalar arasındaymış mesela bu makale. Nerede? Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde. Tamam? Yalnız kitaplarda böyle bir sayfa sayısı yoktur. İsterseniz verebilirsiniz ama o tamamen e, nereye gönderiyorsanız çalışmanızı dergi eğer böyle bir şey istiyorsa yazarsınız. Yoksa kitaplarda sayfa sayısı verilmez normalde. Hocam bir de bu Zotero'da çok ciltli kitapları nasıl yükleyebiliriz? Yani ben biraz araştırdım da tam bulamadım ya. Yani. Yani ciltli, 20 cilt, 30 cilt kitapları yani. Hepsine evet. ayrı alıntı yapacağız. Ee, gösterdim demin. Kaçırdın herhalde orayı. Tekrar göstereyim. Mesela. Hmm... Yok buraya değil de hocam. Yani cilt aynı kitabın farklı ciltleri var. Tamam burada zaten göstereceğiz. Şurada. Mesela Kadir Abdullah Caper'in Şerhülsüle Hamse. Ee, 5 ciltten oluşan bir kitap şuraya hangi ciltten almışsan hangi ciltten almışsan buraya cilt cilt numarasını yazıyorsun. Mesela 5. cilt. Buradan yazdığın zaman 5. cilt 45. sayfa mesela. Buraya cildi yazdığın zaman bu hangi sisteme geçtik biz? Ayarlarla oynamıştık ya. Buradan veriyorsun yani şeyi. Cilt numarasını buradan veriyorsun. Tamam. Zaten bütün hangi cil, diyelim on ciltlik bir kaynağı, kaynağı kullandın sen. Ama on ciltten diyelim üç tane cildi kullandın değil mi? On cildin tamamını vermene gerek yok. Sen çalışmanda hangi eserleri kullanmışsan da onları göstermen gerekir zaten. Kullanmadığın kaynağı niye gösterirsin ki? Atıf yaparsan da onu göstermen lazım. Hem atıfta hem dipnotta hem de kaynakça'da. Kullanmadığın kaynağı göstermenin anlamı yok. Gösterilmez zaten. Var mı başka sorusu olan? Şimdi bugün Word dersimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Son olarak bir şey daha gösterip Word'ü bitirmiş olalım. Word ile ilgili soracağınız bir şey. Bir de şurada başvurularda hani kitaplarda şeyler var. Kitapların sonunda kitabın içerisinde geçen şehir, alim ya da kavram isimleri var. Yani dizin listesi var. Onları da buradan oluşturabilirsiniz Word'te. Bunun için bunu oluşturmak için ilk önce oluşturacağınız yerin başına geçiyoruz. Şimdi ön söze falan gerek yok. Direkt girişten başlayalım. İmlecimizi buraya tıkladıktan sonra dizin eklemek için öncelikle hangi kelimeleri dizin olarak almamız gerekir? Bunları belirlememiz lazım. Mesela eş arıyı alacağız. Eşari'yi seçiyorum burada Girdiği işaretle diyorum. Burada eşari'yi seçtim. Metinde bulunan bütün eşari'leri seçsin istiyorsan, tümünü işaretle dediğiniz zaman, bu, ver, bu metinde içindekiler, deep note, ne bileyim, ön söz, kaynakça, ne kadar eşarıyı yani şu ifade geçiyorsa, hepsini işaretler. Tabii ki bunu böyle olmasını ben şahsen doğru bulmuyorum çünkü kaynakçadaki geçen eşariyi niye ben yazayım ya da içindekilerde geçen eşariyi niye yazayım burada önemli olan ana metinde geçen eşari kelimelerini işaretlemek bunun için tümünü işaretlemekten kaçının tek tek gidin şurada işaretle dediğiniz zaman bakın hemen tümünü göster seçeneği aktif hale geldi. Bakın şurada eşariğinin hemen yanına köşeli bir parantez açtı ve içine x e tırnak içinde verdi. Sonra sonrakini bulalım. Tekrar gittiğiniz zaman bakın burada bir tane daha geldi. Bunu buldu. Sonra bakalım beş başka eş var mı? Bu şekilde tek tek gidiyorsunuz. Diyelim bunu bitirdiniz. Sonra yeni ilmi kelama geçelim. Kapatalım bunu. Girdiği işaretle diyoruz. Gördüğünüz gibi tümünü işaretle derseniz dediğim gibi işaretler bunu. Tekrar seçip girdiği işaretle diye, diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işaretledi. Bu şekilde tarayarak bunu da işaretliyorsunuz. Sonra böyle şeyleri tarayarak ee, metni tek tek tarayarak kelimeleri seçip girdiği işaretle diyorsunuz. Bakıyorum şurada önemli bir kelime mu Mesela burada realizm geçmiş. Girdiği işaretle diyorum. Yunan felsefesi geçmiş mesela burada. Onu işaretleyebilirsiniz. Mesela Anaximandros geçmiş. Girdiği işaretle diyorum. Bu şekilde tek tek gitmenizi öneririm. Toplu şeyi asla yapmayın. Pisagor geçmiş mesela. Girdiği işaretle diyorum. Bu şekilde baştan sonra metinde... Dizinde geçmesini istediğiniz bütün kelimeleri seçerek, mesela Zenon buldunuz. Girdiği işaretli diyorum. Bu şekilde bitirdiniz. Metnin sonuna geldiniz. Hocam Buraya içindekiler geldim. ve kaynakçayı oluşturmadan işaretlesek, tümünü işaretlesek. Evet, o da bir de seçenek doğru. Şöyle de yapabilirsiniz. Dipnotları da seçer ama bu sefer. Dipnotlardakini de seçer. Ee, şöyle yapabilirsiniz. Sadece gövde metnini alıp içindekileri kaynakçayı silebilirsiniz. Ya da gövde metnini başka bir yeri kopyalayıp orada e, tarama yaparsınız. Ama bu sefer de şey olmaz. Sayfa numaraları tutmaz. Gene de tek tek gitmenizi öneriyorum ben. Tümünü işaretle yapmayın. Çünkü tecrübe sonucu söylüyorum. Ben kitabın dizinini kendim yaptığım için her iki yolu da denedim. O yüzden yarısını silmek zorunda kaldım geri. Sonra bitirdikten sonra şurada dizin ekle tıklıyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz dizin. Şuradan klasik, süslü, modern gibi herhangi bir seçenek işaretliyorsunuz. Sonra kaç sütun olsun şurada 1, 2, 3, 4 şuradan artırabilirsiniz. Sonra tamam dediğinizde gördüğünüz gibi dizinleri buraya çıkarmış oldu. Biz birer tane işaretlediğimiz için sadece tek sayfa numarası verdi. Eğer işaretlemeye devam etmiş olsaydık Eşar'ı geçen diyelim 10 tane sayfa olsa burada virgül virgül bütün o sayfalarda vermiş olurdu. Evet. Dizin ekleme de bu şekilde arkadaşlar. Word'de göstereceğim. Son şey olmuş olsun. Bunlar da şeyi yaptıktan sonra e, alanı güncelleştir diyebilirsiniz. Alanı güncelleştir dediğine göre başka bir yere taşıyıp ya da içindekileri kaynakçaları başka bir yere taşıyıp ya da kendisini başka bir yere taşıyıp dizini oluşturup tekrar metni birleştirebilirsiniz. Birleştirdiğiniz zaman da e, dizini güncelleştir dediğiniz zaman sayfa numaralarını da güncelleştirmiş olur. Evet arkadaşlar bugün yoğun bir ders oldu. Yoruldunuz herhalde. Fazla daha da sizi yormayalım. Evet Paylaşımı durduralım. Evet, soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Son olarak. Sağ e, Haftaya salı günü dersi, salı günü yapamayabiliriz. Bir şehir dışına gitme durumum var. O yüzden e, cuma günü yapalım haftaya. Hayrı Nisa burada mısın? Gruba da yazarsın. Cuma günü sekizde yapalım dersimizi. Tamam. Tamam hocam, yeter. Ee, Salı günü e, yani uygun olmayacağım ders yapmak için haftaya Hı. Cuma günü görüşürüz inşallah. Tamamdır hocam. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hadi hoşçakalın.